spor dijernalın son dolar 10,91 18,32 altın 107,25 borsa 2.592 ve bitcoin 24.385 ile günü seyriyle kapattılar. Irak'ta Sadır yanları yine meclise bastı. Oturumlar askıya alındı. Madde Bahamcı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu. Patronundan Parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü değerli izleyenler. Togun deneme üretimine başlandı. Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi. Gökçeada'da konuşan AK Partili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu %24 olan oylarına %25 yapamadı, yapamayacaktı dedi. Yarı insan yara hayvan bu görüntü ABD günün konusu oldu. Kabza Öztürk'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi. Ablası da ikisi gibi benziyor. Kılıçdaroğlu başkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar detaylar tarihhaber.com'da. öldüğü denilen terörist Batman'da yakalandığı tıklanarak cezaevine gönderildi. Bu haberimize gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.